Gördüğümde Seni O anı Unutamam dokundu, Da sana O hisi Unutamam Gözlerime Bakışı Kalbimle savaşım Ah o saçın. Unutamam Gözlerime bakışım Kalbimle savaşım Ah o saçım Yakınlar çok uzak Beni benimle bırak Bastığım ayar tuzak Anla anla artık Yakınlar çok uzak Beni benimle bırak Bastığım Dedim seni göklerden Gelsen yariden Anla Anla gördüm de Seni O anı Unutamam Dokundum Ben sana O esi Unutamam için unutamam gözlerime bakışar